Uygulamalar ekranı Galaxy Store sayfa ayarıcı içinde. Galaxy Store Oyunlar Galaxy Store Öne çıkanlar Güncelle Galaxy Store sayfa ayarıcı dışında. 4.5. Yeni bir sür sürüm. Sürüm 4.5. 41.8. Yeni bir sürüm mevcut. Güncelle düğme. İptal düğme. Gerçek doğru. Otomatik olarak güncelle. Onay kutusu işaretli değil. değil. Güncelle düğme etkinleştirmek için iki kez dokunma galaxys store güncelle galaxys store galaxys store indiriliyor ilerleme çubuğu %73 24,25 MB galaxys store yükleniyor Galaxy Store, güncellemeyi uygulamak için otomatik olarak kapatılacak. Güncelleme tamamlandıktan sonra uygulamayı tekrar açın. One Uyana Ekranı Galaxy Store, sayfa ayarıcı içinde. Sonra Apo Verdech Apo Verdech Ultimata Screen'de kaydı sorlandır. Dur dur. Etkinleştirmek için iki kez dokunma.